Değerli seyirciler, sevgili dostlar, değerli meslektaşlar, yeni bir iş, yeni bir kariyer programına ve Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çulfa ve bugün çok değerli bir konuğumla beraberim Fulya Güner hanımefendi, e, aile evlilik ilişki danışmanı ve yaşam koçu olarak ve bizzat hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Bugün o zaman tam gaz başlayalım. Diğer konuları seyircilerimiz merak etsinler. Peki. Ama ne diyelim? Flört diyelim. Flört Peki. nedir? Nasıl başlar? Başlamasını sağlayan etkenler nelerdir? Bu çok önemli bir konu. Biliyorsunuz yani bir erkek bir kızla tanışmaya giderken belki çok büyük bir sorun değil ama... ...bir kız bir erkekle görülür, tanışmaya çalışırsa... Aman adı çıktı veya diğer taraf hani aklı başında değilse bir görüşmede hemen benimsin deyip seni kimselere yar etmem gibi enteresan gelişmelerin olduğu çok stratejik bir süreç. Bunu hem Anadolu kültürüne hem evrensel değerlere göre, günümüz şartlarına göre nasıl anlamak, nasıl güzel,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 Ee, yani bunu suçluluk hissetmeden, müsait olup olmadığınızı bilmiyorum diyerek değil mi? Tabii Karşı ki. tarafın bir onayını almaya çalışması gerekiyor. Öncelikle bayanları incitmeden, adını çıkarmadan tabiri caizse. Çünkü genellikle hani bayanlar kimseyle oturamaz, tanışamaz, konuşamaz. Ee, Birçok kişiyle flört ettiyse bu kişi artık çok affedersiniz kullanılmış bir peçete gibi görülebiliyor. Hassas e, olmak lazım bu konuda. Kadın ve bayan haklarına, hani biz yok taş fırın erkeğiz, yok biz böyle gördük bizim aşirette şöyle bizim filan kültürde böyle gibi birçok kadın cinayetlerine giden e, yollar da oluyor. Sizin bu konuda da hassasiyetlerinizi, Hani kadın cinayetleri ve kadına yönelik e, şit, psikolojik ve fiziksel şiddetteki tepkilerinizi, güzel geri bildirimlerinizi ve çalışmalarınızı ve bayanlara özellikle verdiğiniz psikolojik, e, profesyonel yardımları bildiğim için soruyorum. Yani nelere dikkat etmeli? Özellikle bayan flört ederken nelere dikkat etmeli? Aslında e, ilişki kurduğumuz insanlar kendimizin aynası. Aynaya baktığımızda ne görüyorsak hoşlandığımız insanda da onu görmeliyiz. Yani biz e, eğer naiflikten, şiirden, sanattan, edebiyattan hoşlanıyorsak ilişki kurmak istediğimiz kişi de bunlardan hoşlanmalı. Yani dünyaya aynı pencereden bakabilmeliyiz. E, farklı yerleri de görebilmeliyiz tabii o pencereden Peki, farklı bakarken. farklı baktığımız alanlar bir zenginlik sayılabilir mi? Tam da ona değinmek üzere. Buyurun. E, aynı pencereden bakmak demek aynı şeyi aynı şekliyle görmek anlamına gelmiyor. Böyle bir mecburiyetimiz yok yani. Tabii ki siz sağa bakarsınız ben yukarıya bakarım. Yani siz aşağı bakarsınız ben sola bakarım. E, ama e, en azından ortak kriterlerimiz hani yaşamsal e, güdülerimiz beraber hareket ediyorsa buradaki en önemli kriter bu. E, ...algılayışlarımızda çok büyük uçurumlar yoksa o pencereden e, sağa baktıktan sonra siz de sola bakabiliyorsanız... ...ben de sola baktıktan sonra ben de yine aşağıya bakabiliyorsam bir ortak noktada beraberlik kurabiliyorsak önemli olan budur. Yoksa e, yani işte ayrı takımlar tutmak, işte farklı siyasi görüşlere sahip olmak, e, farklı yaşamı farklı belki... ...açısından ele almak işte birisi müzikten, bir dalından hoşlanıyordur da öbürü öbür dalından hoşlanıyordur. Bunlar tamamen işin teferruat tarafı. Teferruatlar da aslında güzel ayrıntılar olabilir. İçlerindeki o gizi, o güzelliği keşfedebilirsek bu hayatımıza bir zenginlik tabii ki katar. Evet o zaman farklılıkları ve benzerlikleri dozajında...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 Sıkıntılı durumlar diye düşünüyorum. Böyle durumda flört edemeyen kişiler, tanışamayan kişiler, kimseye ısınamadım, elektrik alamadım diyen tipler tabiri caizse mutlaka bir uzman aile evlilik ilişki veya flört danışmanından danışmanlık almalı. Hakikaten çok stratejik ölçüsü sağlanırsa tadından yenmeyecek.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 her şeyin bir adımı var. İlk adımla başlar. İlk tanışmayla başlar. Peki flörtün evliliğe doğru gitmesini belirleyen sebepler nelerdir? Bunu nasıl anlamalıyız? Biliyorsunuz bayanlar evlilik teklifi almak için veya evlilik teklifi aldığında çok mutlu oluyorlar. Erkek de bu teklifi yaparken çok mutlu oluyor. Hatta son zamanlarda bu birçok seramonu haline geldi. Sokaklarda birçok sürprizle helikopterde işte teklif eden var, denizin dibinde teklif eden var. Yani birçok maceralı faaliyet ve aktivitelerle, paylaşımlarla bu oluyor. Bunu daha da güçlendirmek, yüreklendirmek, pekiştirmek için. Yani evliliğe giden sebepleri, evlilik teklifi yapmak veya evlilik teklifi almanın yolları ve belirtileri ve izleri nelerdir? Ee, en önemli aslında neden evleniriz sorusunun karşılığı da belki bu ee, birçok sebebi var tabi hem toplumsal baskı hem e, aşık olmak e, hem statümüzün yükseldiğini hissetmek e, gibi sebeplerden dolayı biz evlenmek istiyoruz. E, tabii soyun devamı e, gibi sebepler de bunun işin içine giriyor. Aslında rutin diye korktuğumuz şey, düzen dediğimiz şey aslında bizi güven duygusuna da e, gark ettiği için bu e, evlilik olgusunun içine girmek istiyoruz. E, peki bu yolda nasıl doğru kararlar verebiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Evlilik teklifi nasıl alabiliriz? Ya da nasıl evlenebiliriz? Ee, burada öncelikle kendimizi gerçekten hazır hissetmeliyiz. Yani, kişi önce kendi hazır olmalı diyorsun. Tabii ki maddi manevi her alanda hani burada e, beklentiler tabii ki abartılmamalı e, ama e, ayaklarımızın üzerinde duracak sorumluluğa kendi yaşamımızı kuracak sorumluluğa sahipsek bir başkasıyla beraber hareket etmeliyiz. Ortak bir yaşam kurmalıyız öncelikle. Çünkü birçok biliyorsunuz ki boşanma sebeplerinden bir tanesi de maalesef ki maddiyata dayanıyor. Öncelikle kendimizi maddi ve manevi anlamda yani ben birisiyle bir ömür geçirebilirim, aşık olduğum, kafa yapımın uyuştuğu birisiyle bir hayat geçirebilirim, bir düzen kurabilirim ve bu düzenden memnun kalabilirim dememiz gerekiyor. Evlilik teklifi nasıl alabiliriz doğrultusunda? Kadınlar sabırlı davranmalılar biraz. Çünkü erkeklerin birçok kaygısı oluyor. Ee, az önce bahsettiğim hususlarda özellikle maddi anlamda birçok kaygısı oluyor. Ee, bağımsızlıklarını kaybediyormuş gibi hissediyorlar. Ee, bu duygunun aslında güven içinde güven barındırdığını bilmeleri gerekiyor. Yani erkek evlendiği zaman bir hapishaneye girmeyeceğini anlaması gerekiyor. Onlara e, bu konuda... Biraz da biz yardımcı olmalıyız. Onları çok sevdiğimizi beraber bir ömürü aslında çok daha eğlenceli çok daha verimli bir şekilde paylaşabileceğimizi gösterirsek eğer bu teklif almamak sanırım çok mümkün olmayacaktır. Yani evet mutlaka teklif alabilirler. E, teklif almanın yolu da en önemlisi erkeklerin madden ve manen ve psikolojik olarak Bayanlar tarafından hazırlanması, erkeklerin de kendilerini buna hazırlamaları gerekiyor. Evliliği iyi okumaları gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani evlenen iki çiftin iki ayrı dünya yeni bir dünya kuruyorlar. Ve bu yeni dünyayı kurarken de bu bayanın dünyası, bu erkeğin dünyası olduğunda ikisinde kesişimi var. Ama bu kesişim noktalarında... Beraber yaşamı yaşarlarken kendi özel, erkek özel yaşamında, bayan özel yaşamında yine belli birçok özgürlüğe ve şansa sahipler. İşte bayan özellikle iş arkadaşlarıyla, bayan arkadaşlarıyla belki bir paylaşım günü, günleri belirleyebilirler. Onun formatını eşiyle hatta sevgilisiyle hayaller kurarak... ...bu az önce dediğiniz gibi bayan o özgürlüğü vereceğini söyleyebilir. Evet, evet. Yani erkek de taleplerini yani evlendiğimizde ne yapıyor olacağız... ...veya ne yapıyor olmak isteriz gibi ikisinin birçok hayalini de bir konsensüs halinde... ...hem beraber hem özel dünyalarında devam ettirebilirler diye konuşulabilir. Evet. İletişim ve uyum sağlanabilir... Hatta bununla ilgili evlilik öncesi birçok testi evlilik ilişki danışmanlarının uyum testlerini, beklenti testlerini e, uyguladığını ve danışmanlık aldığını biliyoruz. Bu gayet normal. Yani bir telefon almadan önce e, 50-100 çeşit telefon çeşidi inceleniyor, özelliklere bakılıyor. Her istediğimiz olmayabiliyor ama en çok istediğimiz 20 özelliği, sağlayan telefon alınabiliyor. E, telefon almaktan bir maddeden çok daha anlam yüklü olan eş adayına elbette yeterince beklentilerimiz yüksek ama yeterince de bulunabilir ve karşılanabilir kişileri doğru adım atılarak seçilebilir diye bende kanaat oluştu. Tabii ki hocam yani burada mükemmeliyetçi davranmamak lazım. Evet. Mükemmellik doğaya özgü bir kavram. Şimdi doğayla ne zaman yarış haline girdiysek yenildik. Dolayısıyla aslında mükemmeliyetçi davranarak kendi kendimizle bir savaş vermeye çalışıyoruz. Ya, evet, evet. Şimdi evlenmeye nasıl karar vermeliyiz? Doğru kişi tanımı nedir? Doğru kişi tanımı aslında kafamızda oluşturduğumuz bir kahraman tanımı oluyor bazen. Öyle mi?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 Yani evet. Sen de değişiktin o da tamam. değişikti. Başka bir noktadan bakıyorduk dünyaya. Tamam. Başka değer yargılarımız vardı. Uçabileceğimizi zannediyorduk. Hiç konmadan. Evet, ee, Dolayısıyla biraz daha yere inerek aslında, aslında karar vermek lazım. Aslında şöyle bir şey bazı uzmanlar değerli seyirciler şu şekilde söylüyorlar yani aşk zirvedeyken evlenmeyin.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 Hırgür çıkmaktansa baştan her şeyi konuşmak lazım. Sonra pazarlıktan veya ben bu sonuçta evlilik bir şirket gibi ben bu ortaklıktan paldır küldür çekiliyorum demek her iki tarafı da çok maddi manevi üzecektir. Karşılıklıysa bu anlaşma evet. yani her iki tarafında niyeti varsa hiçbir sakıncası yok anlaşmanın. Dediğiniz gibi yani baştan o niyetler ortaya konmadığı için sorunlar tamam. çıkıyor aslında. Niyetlerin ortaya konmamasının bir sebebi de aslında kaygılar. Kaybederim kaygısı, veya benim bu yüzümü görmesin. Veya ben işte sigara içiyorsam sonra nasıl olsa bırakırım. Ya ben bırakırım dedim ama evlendikten sonra onu da götürürüm. İşte o da onu da alıştırırım. Veya e, namaz kılmayan eşini işte ben onu alıştırım. Benim bir dayım var, Hacı Hoca. Onunla ilgilenir, eşim de namaza başlar gibi. Sonradan hani gizli hedefler olmamalı. Gizli hedefler büyük sıkıntı. Kim istemez namaz kılmak? Kim istemek e, alkolü bırakmak? Ama e, onu bir e, gizli boşlandırma diyorum ben buna. Yani sevgilini, nişanlını, sözlünü e, eş adayını gizli borçla, borçlandırmak ve gizli emeller, hedefler koymak çok sıkıntılı. Yani karşı taraf bir projemiz değil ki. Evet yani, yani olanla aslında yani gerçekte var olanla tamam. olması gereken arasındaki farkı doğru e, analiz etmemiz tamam. gerekiyor. Olması gerekeni beraber planlanabilir, olursa sevin, sevinilebilir ama olmazsa da bir borç değil. Yani sonuçta bir yolculuğa çıkıyorsun, işte evlenirsek dünya turu yaparız değil mi? E o anda aşktan kafası dönmüş, ayakları yere basmayan kişi elbette gezeriz der. Ama sonunda şartlar öyle olur ki bir ülkeye gidebilirler. Ama bayan erkeğin boğazına, erkek kadının boğazına sarılıp hani dünya turu yapacaktık gibi değil mi? Birbirini böyle borçlandırıp sanki intikam hırsıyla, öfkeyle işte evliliği parçalayacak kadar, işte sorunlar çıkaracak kadar arıza oluşturmamalı diye tabiri caizse halk diliyle söylüyoruz. Çünkü bizim bildiğimiz çok şey var ama bunu seyircilerimize ve danışanlarımıza arz etmek için bu dili kullanmış bulunuyoruz. Değerli seyirciler, yeni bir iş, yeni bir kariyer programının sonuna geldik ama Fulya Hanım'ı bırakmıyoruz. Daha sonraki konularda ben size hemen müjdeleyeyim. Evliliğe nasıl hazır oluruz? Neden evleniriz? Evlümde mutlu kalabilmenin yöntemleri nelerdir? Kadın ve erkeğin evliliğe bakış açılarındaki farklılıkları yine değerlendirmiş olacağız. Birçok püf nokta bizleri ve sizleri bekliyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programında ve Business Channel Türk TV stüdyolarında kalın.